Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte S20 Plus'ın sağlamlık testiyle ile karşınızdayız. <gülüyor> Telefon arkadaşlar, koronavirüs muhabbeti bu kadar patlamadan önce ofisimizdeydi. Testi birazcık ertelemek durumunda kaldık. Şimdi de bütün önlemlerimizi aldık ve ofise geriye geldik arkadaşlar. Çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum, hızlıca testimize başlayalım. Tabii ki de ilk testimiz çizilme testi. <gülüyor> Hızlıca anahtarla girişiyorum arkadaşlar. Yok hocam. Ön tarafta çizilmenin çeyesi yok arkadaşlar. Tabii ki de dönere bakacağız. Telefon döner olmazsa olmazımız artık. Arka tarafta da kayıyor. Kameralarda da kayıyor. Anahtar testi döner hariç başarılı. Sırada bıçak var, bıçağı da bir deneyelim. Uzaktan uzaktan veriyor çağdaş. Ama telefonun çerçeve kısmı cayır cayır çiziliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çerçeve denen bir şey kalmadı. Telefonun ön cam, arka cam sağlam ama yan taraflar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Referansın bıçak değil arkadaşlar. Anahtarda bile yan taraflar maalesef çizildi. Şimdi telefonu çizdik. Gelin bir de bükelim arkadaşlar. Artık telefonlar bükülmüyor eskisi gibi ama denemeden olmaz tabii ki de. ...bütün gücümü kullanıyorum. Bükülmüyor arkadaş. Herhangi bir bükülme ben göremiyorum. Bir de gelin yakalım kendisini bari. Hazır el değmişken. <gülüyor> Yüksek müsaadenizle ekranı yakıyorum. Bu sefer kibritle de yakalım dedik. Herhangi bir sorun yok. Sadece telefonda ister oldu arkadaşlar. Beyaz bir sayfada bile leke kalmadı. Yani böyle ufak tefek ateş temaslarında herhangi bir sorun çıkarmadı telefon. Şimdi gelin sıradaki teste hızlıca geçelim. <gülüyor> Şimdi sıra geldi, sağlamlık testlerinde benim en sevdiğim noktaya arkadaşlar düşürme testi. Telefonu şöyle yere fırlatmak istiyorum ancak olmuyor tabii ki de. Önce cep hizasından, sonra kulak hizasından yere bırakacağız. Cep hizası tırtıklı zemin, bay bay. Hiçbir şey yok, ekran açıldı, çalışıyor. Bir de arka tarafını bırakalım cep hizasından. Bazen arka tarafı daha dayanıksız yapabiliyorlar gördüğünüz gibi ham da dediğim gibi bak arka tarafı bir tık daha dandik yapıyorlar. Şöyle tırtıklı bir zemine düşünce param parça oldu arkadaşlar ve de çirkin çatladı. Şimdi bir de ön tarafı çatlatmaya çalışalım. Kulak hizasından ekran yere bakacak şekilde bıraktım. Oy Cep düştü, ön taraf sağlam çıktı ama cep hizasından arka taraf maalesef çortladı arkadaşlar. Yani telefonu esterim plus'ı aldınız, diyelim düşüreceksiniz, arka tarafı düşürmeyin. Ön tarafı düşürün, sakat arka taraf. Dikkat edin. Şimdi gelin biz webpack'ın usulüne hızlıca geçiş yapalım. Herhalde ne yapacağız? Bir adet matkabımız var. Burada da bizim eski testlerimizden kalan çakma bir iPhone var arkadaşlar. Aha da bunun kamerasını buna montelemeye çalışacağız. Önce SD'nin Plus'ta bir delik açmamız lazım. O delikleri de matkapla açıyorum. Pil alt tarafta olduğu için şuradan de sakatlık çıkmasın arkadaşlar. Umarım kaydırmak. Haydi bakalım. Aha! Çok kolay oldu ha? telefon fişi direkt çekti. O zaman bu deliği biraz büyültelim arkadaşlar. <gülüyor> Güzel ışık gözüktü. Tünelin sonunda ışıklar. <gülüyor> tamam. O zaman birazcık daha açalım oturdu. <gülüyor> Allah! Gördün mü şu Umut? Kesinlikle. Bir tane kamera deliği açtık ama bir tane etmez. Hemen altında bir tane daha açıyorum. Şimdi sıra geldi operasyona. Aha bak. Sana kamera ince işçilik tükürükle yapıştırdım ama maskeyi çıkartamıyorum arkadaşlar Vallahi güzel oldu be samsung gör bunu seneye senden böyle bir tasarım bekliyoruz bu alttaki de havalandırma deliği olsun çağdaş <gülüyor> Telefon çok ısınınca hava sirkülasyon yapsın buradan girsin hava öbür taraftan çıksın mesela aerodinamik ve böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk bu videomuzda sizlerle birlikte s20 plus'a ahanda 5. kamera deliğini biz açtık ve oraya kamerayı taktık çakma iphone kamerasını altına da bir tane havalandırma deliğimizi açtık ve sağlam testimizin de sonunda onda gelmiş olduk. Hemen şurada bir beğen butonu var arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz o düğmeye basabilirsiniz. Ayrıca kafanıza herhangi bir soru işaret takıldıysa onda hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Başka bir Web Tekno videosunu görüşmek üzere hoşçakalın Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.